Hmm. Güzel değil mi? Güzel. Bir sevmediğim bir şey var içinde, o da bamya olabilir. Bamya falan yok aşkım içinde. Belki çorbanın içinde var. Bu çorbanın içinde hmm. Güzel, var mıdır? Var. Stari Grad isimli yerde içtik begova çorbasını. Askinika Stari Grad Türkçe konuşuyla. Çorba e, iç. İki porsiyon, bir porsiyonda kuru fasulye yedik. Toplamda 10.5 buçuk verdik. İyiydi fiyat. Kuru fasulye aynı bizim kuru fasulyemiz gibiydi. Sadece biraz daha yoğundu, böyle bulamaç gibiydi. Ama tat olarak güzeldi. Vegava çorbası çok güzeldi. Kremalı mantarlı, güzel bir tavuk çorbası gibiydi. Beğendim ben. Çok i̇yiydi yani, lezzetli diye şeyler. Çorbayı içtik, kuru fasulyeyi yedikten sonra şimdi şu karşıki dağlara çıkacağız. <gülüyor> Orası zaten çok ilgimizi çekiyordu. Şöyle göstereyim, şu karşıdaki dağlı kalan Trebeviç diye bir dağ var. Şuradan görünüyor. Ağaçlı caminin arasından teleferikle çıkılıyor yukarı. Teleferikle çıkıp yürüyerek ineceğiz. Up and down? Just one way. Just one way. Thirty minutes. It is possible to come down by yes, yeah. right? you need one hour to come down. Biraz fazla rüzgar var. <gülüyor> Ama güvenliği hissettiriyor. Hissetmiyor ee, mu? Ben hissettim yani. Sen hisleniyorsan herkes hissettir. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada şehitlik var bir tane. Şehri tepeden güvenme ayrıyorlar. Muhtemelen orası. Şu gördün mü beyaz beyaz. Bak, evet gördüm. Beyaz, beyaz. Bak, gördüm. Muhtemelen orası. İşte o manzara seyredilen tepelerden bir tanesi Aynen. muhtemelen. Bir tanesi burası, bir tanesi orası. kokuyor. <gülüyor> Telefilikten çıktıktan sonra kendiniz yürüyerek aşağı biliyorsunuz. Bu da yolun başlangıcı. Hava da serin. Ağaçlar da muhteşem. Aha. Aha. Tirebeviç Dağı'nda 1984'te kış olimpiyatları düzenlenmiş. Şu an yanımızda da bulunan yapı muhtemelen bir kayak pisti. Yani şu an tamamen grafitilerle süslü, atıl durumda. Yürüyüş parkları olmuş. Aynen, şu an pistten yürüyoruz. devevi Bütün kaybettim. Tam yollar patikalaştı Abi. diyecektim. Birisi düştü. İnsan bir belki bir şeyin var mı? Ama gördüm olmadığını. <gülüyor> Şuradan girdik. Telefonum indik. çalıyor. Şurada çok beğendiğimiz uçurum. Onun yamacında evler var. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Bayağı böyle ıssız bir patikadan gidiyoruz şu an. Yol bayağı dikleşti. 2-3 defa Ucundan atlattık. Düşmeyi. Yani yanlış yoldan geldiğimizi biliyor musunuz? Yok ya, yanlış değil. Sadece... Bir, bir zaman yoldu. Düşüyorum Bir de araba yolu vardı da biz onu bilerek seçmedik zaten. Ne şartlarda çekim, <gülüyor> ne şartlarda çekim yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Heh, yol düzleşti şimdi. Hi. Hello. Hi. İkisi de bir mark. 1.5 litre su ve 3 bin litre kapı palpi. Toplamda 10 lira. 1 saat 45 dakika sonra inebildik şehir merkezine. Şimdi de karşımızda bir köprü var. Bu köprü 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Avusturya Macaristan Veliahtı Frans Ferdinand'ın öldürüldüğü köprüymüş. Onu da gösterelim. <gülüyor> Latin Köprüsü diye geçiyor ismi. İstikamet İstikamet başlar. Ciddi <gülüyor> <Şurası> yani. <Evet. gülüyor> Hadi bak çile çeksene. Binalardaki şey çok kötü. Olay evet. oluyor mu acaba? Ta şuradan şu şekilde döne döne döne döne köprünün önünden çıktık aşağıya. 1 saat 45 dakika sürdü. Teleferikte belki 7-8 dakika. <gülüyor> ele respondeu chama a está na adı podo primeira ah isso foi esperado esses dois mas dando para Free Walking Tour e, herhangi bir ücret ödemeden e, tur şirketlerinin ya da bireysel insanların e, belli saatlerde belli yerlerde toplanıp insanları e, bedava bir ücret karşılığı olmadan gezdirme şekli.